Selamlar millet. Bugün yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'a sual gemisi yönelik. bugün bahsedeceğim konu FPS rahatım ayarlarım arkadaşlar. Ee, Bayağı da Minecraft'ları çekiyorum ama hiç FPS rahatım ayarlarından bahsetmedim. Çünkü benim bilgisayarı biliyorsunuz ki arkadaşlar ve bu bilgisayarı canlandırmak için ve güzel bir video çekmek için birazcık ayar yapmanız gerekiyor. Çok az bir şekilde arkadaşlar. Bugün sizlere bu hangi ayarları yaptığımı, RAM ne kadar verdiğimi, herkesin kendi bilgisayarına göre ne kadar RAM vereceğinden vesaire vesaire bahsedeceğim. Ee, videolarımı izliyorsanız ve severek izliyorsanız aşağı videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hafta sonları yayın açabilirim. Kesin değil ama hafta sonları yayın açmayı düşünüyorum. Şöyle bir duyurum var arkadaşlar. Haberiniz olsun artık facecam videolar gelmeyecek. Peki bunun sebebi nedir? Çünkü facecam videoların gelmemesi sebebi arkadaşlar facecam'ın artık çalışmaması, eski artık facecam'ın 200 TL'ye almıştım ama e, amatör bir facecam'di. Amatör bir webcam'di. Daha doğrusu webcam'di. Artık onu kullanmayacağım. t öyle bir şey var arkadaşlar. E, bilgisayar zayıf olduğu için webcam videolarda veya yayınlarda oyun Aşırı derecede kasıyordu O yüzden arkadaşlar bundan sonra o tarz gelmeyecek artık Sadece sesimle izleyeceksiniz beni Bence böyle daha güzel olacak Bence böyle daha iyi olacak diye düşünüyorum ben Yani olumlu bir şekilde bakarsak Belki mimiklerimi göremeyeceksiniz Belki nasıl tepki verdiğimi göremeyeceksiniz Ama bence sesimden anlarsınız Ve sesimden daha iyi bir empatik kurabilirsiniz Zaten her zaman böyle yapardık Şimdi böyle de devam edeceğiz arkadaşlar Bu arada biraz skinim eleti yaptım edit umarım beğenmişsinizdir böyle ee, yine eskiskine geçeriz birazcık şey e, değişik oldu bu e, balık yiyelim e, bu arada arkadaşlar e, teksüpik'in indirme linki açıklama kısmında var gidip orada indirebilirsiniz arkadaşlar e, haberiniz olsun şöyle bir like bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum şurada adam var Burada mı? Şurada aynen. Şurada adamlar var arkadaşlar. Şu tarafta. Hemen onlara doğru gideceğim. Bir fight'e girmek istiyorum. Aynen burada. Gördüğünüz gibi adamı öldürmüş. Böyle çok güzel bir klinapımız var gibi. Ee, bizden kaçıyor ama... Kendimi yaktım bilerek. Ee, niye yaktım? Keşke yakmasaydım. Ama büyük ihtimalle o bizden önce sönecek ama öldü. Aa ölmedi. Tamam. Bizden önce söndü. Ölmedi. Okey. Bence fight'i birazcık da uzunlaştırdık ama... Hiç gerek yok bence bu arkadaşın e, kaçmasına. Okum varsa tamam. Abi ciddi misin? Adam bir tane daha yarım kalbi kaldı. Oha bir tane daha yarım kalbi var. E, biz bu adamı nasıl keseceğiz? Bu adam çok şanslı. Ölmüyor abi. Clean up'tan iki, iki kere kaçtı. Ortası da var. Kansam Ama ben ok çıkardım ve adamı kestim. Çok güzel. Evet arkadaşlar adamı yemek yerken yakaladık. Şimdi e, şu itemleri alalım. Bunu atalım. E, tamam. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Ee, videoları arkadaşınıza paylaş unutmayın. Bu arada shorts videoları bazen paylaşıyorum. Bazı eski gördüm. Onları shorts olarak paylaşayım. Shorts'lar nasıl olacak arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Ee, arkadaşlar shorts videoları e, öyle kısa kısa hani e, videolardan daha farklı bir kısma e, ilerlesin diye e, paylaşıyorum. Hani video değil de daha çok böyle Eğlence kısa süreli eğlence kısa süreli videosunu çekip eğlenebileceğiniz işte 5 saniyenizi ayırıp o videoyu izleyip böyle güleceğiniz kısa süreli işte TikTok'ta nasıl e, reelsleri izlerken aşağı kaydırıp kaydırıp geçiyorsunuz bununla da öyle bir şey yaptım arkadaşlar. Shortsları e, de bazen paylaşacağım ama videolarda devam edecek yani e, haberiniz olsun. Şimdi başka bir chest var mı ya burada açabileceğim bir chest şuradan bir gidelim arkadaşlar şurada bir sürü. Çeşitler ee, abi bir de FPS arttırmadan e, ibaret Minecraft'a nasıl daha iyi oynayabileceğinizden e, Oynayabileceğinizle ilgili daha çekmek istiyorum Çünkü gerçekten hala Minecraft 2021'de PvP'yi beceremeyen insanlar var maalesef <gülüyor> Yani çok isteyenler var ama Bunun yanında hani PvP'nin kötü ama geliştirmek istiyorum mu? diyen arkadaşlarımız çok var e, O yüzden onlara da bir FPS arttırmadan ibaret e, ibaret diyorum Eee Ayrıca da bir PvP arttırma gibi e, şaka bir yana PvP'nizi geliştirebilecek bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Ve bunu ileride e, videolarını yapacağım. Hani bir part olur, iki part olur yani üç bölüm, dört bölüm, beş bölüm olur. Yine de sizin PvP'nizi geliştirebilecek taktikleri size vereceğim arkadaşlar ki siz de daha iyi oynayın. Arkadaşlarınız size e, daha iyi ayak uydursun onlardan daha iyi oynayın gibi bir tarz e, bir video serisi olacak. E, benim PvP'im iyi mi? Ee, bana göre iyi arkadaşlar ben PVP'mi ya yani ben 2016'dan 15'ten beri pvp atıyorum arkadaşlar ve ee, Bununla ne kadar hani popülerlik yakalayamasam da Diğer youtuberlar gibi şunu bir kıralım da Sizi <gülüyor> sinirimi bozdu çünkü e, Hani ne kadar diğer youtuberlar gibi popülerlik yakalayamasam da benim PVP'min iyi olduğunu Bunun göz önünde bulundurmaya bir kere gerek yok Hani benim pvp mi iyi beni izleyin bana like atın falan diye ee, bazı şeyler yapmaya gerek yok arkadaşlar PvP'sini geliştirmek isteyen insana ben videosunu çekerim geliştirir beni izler Ya da gider başka ünlü bir youtuber'ın videosunu izler ki arada hiçbir fark olmayacağını e, iddia ediyorum arkadaşlar çünkü ben Benim gibi oynayan birçok insan var Ama şöyle bir şey var bunu anlatma yöntemi var arkadaşlar Eğer anlatımınız iyiyse Anlatımınız gerçekten iyiyse Güzel iyi anlatıyorsanız Şöyle bir şey var arkadaşlar Sizi izlemeye e, Layıksınız yani siz izlenmeye layıksınızdır Ama hani izleniyorsanız ve pp'nüz kötüyse Yine bir şey rehber çekip bir insan çab oluyorsa alıyorsa Öyle olmaz yani pp'ye pp videosu çekerken bile Gerçekten büyük emekler verilmesi gerekiyor O yüzden çok fazla bu seriden video atmıyorum En son bu arada kılıç rehberi serisi atmıştım Bin izlendi arkadaşlar e, Bin izlenmeye geçti yani O gerçekten bayağı güzel oldu Tamam bu arkadaşı da kestik 1v1 e, kaldık 1v1 çok güzel Adama endipel atmış harika ee, bir de crafting table şey yapsaydınız keşke be Ah be abi Neyse çoğunu kazanalım sonra ayarlara geçeceğim arkadaşlar Lobaya geçip sizlere bütün ayarlarımı göstereceğim Şöyle ki arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeyim RAM vermeniz gerekiyor Bilgisayarınız 8 GB ise 6 GB RAM verin 16 ise yine 6 GB RAM verin Çünkü Minecraft'ta sınır 6 veya 5 GB olması lazım e, Launcher'e girerken son oyuncu veya Crafts girerken Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman arkadaşlar Oraya RAM'leri vermeniz gerekiyor Evet, oraya bir 6-5 GB vermeniz gerekiyor ki sizin e, oyununuz daha rahat çalışsın çünkü Minecraft hem işlemci hem de RAM'le çalışan bir e, oyun arkadaşlar. İşlemcinizin ve RAM'inizin iyi olması gerekiyor Tabii bunun yanında ekran kartınızın da iyi olması gerekiyor tabii ki ama e, bunlar da çok önemli. Şimdi ben yine RAM'imi verdim mesela RAM'im şu anda benim 3.5 GB RAM'im var yani bilgisayarımda bir arıza var bir RAM'im yarım çalışıyor yani öyle söyleyeyim size. Ben 3.5 GBın içerisinden 2 GB RAM verdim ve 2 GB tamamını şu an kullanmıyor şu anda 1.6-1.8 GB kullanıyor yani 1 GB yanı sıra 800 MB kullanıyor arkadaşlar. Ben böyle bir RAM miktarı kullandırıyorum şu anda ve gerçekten gördüğünüz gibi video çekmesem rahat bir şekilde oynayacağım. Peki ben niye Discord'a girdiğimde kasıyor vesaire vesaire? Çünkü işlemci zayıf. Mesela işlemci güçlü olsa kasmayacak hiç. Yani olay arkadaşlar bu. İşlemci veriminizin iyi olması gerekiyor. Ekran kartınız yanı sıra bayat değildir. Hani ortalı bir ekran kartı gerçekten işinizi görür. Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. RAM vermekten sonra oyun içerisindeki ayarlar çok ince ayarlardır. Sizlere bu ayarları teker teker göstereceğim şimdi i̇şte bu arkadaşı bulduktan sonra. Adam afk bu arada şuna bakın abi itemlere bak. Albert Johnson buradan da selamlar bu nasıl bir isim oğlum. Ee, bu adamı kesiyorum. Tamam, oyunu kazandık arkadaşlar. Şimdi lobeye geldiğimizde ben lobeye geliyorum. Ee, Options'a geldim video settings'e geldim. Ben de ayarlar İngilizce. siz videodan izleyerek anlarsanız. Şimdi, öncelikle buraya geldiniz arkadaşlar, e, render distansım benim 2 ama beni rahatsız etmediği için 2 tabii ki ve bilgisayarın kötü olduğu için 2 e siz bunu 4'e, 5'e, 6'e, 8'e çıkartarak deneyebilirsiniz. Kasıyor mu kasmıyor mu diye. Bu bilgisayarınızın özelliklerine bağlı tabii ki. E, geldiğiniz zaman max frame rate unlimited olacak arkadaşlar. Bunu VCNG'ye çektiğiniz zaman FPS'inizi sabitleme ihtimali var. Veya bunu 60'e, 95'e 120'ye işte farklı bir şey çektiğiniz zaman arkadaşlar bu sizin FPS'inizi sabitler. VCNG'de de ekran kartı monitörüne göre sabitliyor diye, sabit diyebiliyorum veya daha farklı bir şey bilmiyorum ama FPS'i yükseltmiyor yani bu sizin FPS'inizi sınırlıyor arkadaşlar evet gözlelimitli monitor framerate yani bu sizin e, monitörünüzün e, framerate'ine göre e, e, sabitliyor arkadaşlar ben bunu unlimited çıkıyorum öncelikle onu söyleyeyim buradan alternatif bloksun açık olmuş ben bunu kapattım arkadaş. bu sizin e, bunu kapattı arkadaşlar sizin FPS'inizi düşürecektir VBO'ları bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar sonrasında Smooth Linx sizde bir tane maksimumdur. Bu maksimumu kısabilirsiniz bu sizin gördüğünüz gibi şuradaki yanlardaki gölgeleri fazlalaştırır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki farkı anlıyorsunuzdur zaten. Şöyle göstereyim size. Görnüz bir farkı anlayabilirsiniz. Yani gölgeleri smoothlaştırıyor. Yani yumuşaklaştırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşırı güzel bir görünümü var. Ee, ama FPS'nizi de bir hayli düşürüyor. Haberiniz olsun. Ben bunu ofa çekiyorum. Brightness e, bu sizin parlaklığınız bu hiçbir şey değiştirme oyununuz zaten sürekli parlam, sonucu açtığınız zaman e, Anlayacaksınızdır aradaki farkı e, Detail zaman arkadaşlar burada yapacağınız şey bulutları kapatmak olacak bulutları hep iyisiniz yük düşürür arkadaşlar bu bulutları e, Of yapıyorsunuz Rainstorm'u of yapıyorsunuz Cloth8'i hiçbir şey yapmanız gerekiyor Rainstorm'u veya Cloth'su kapattığınız zaman Bu zaten Kabanıyor ama siz bunu ocak çekebilirsiniz yani bir düzeniniz olsun ee, Ağaçlar bu ağaçlar arkadaşlar siz bir ağaç bulayım ben bir etrafta ağaç varsa ee, Evet burada gördüğünüz gibi ağaç buldum arkadaşlar İşte biraz garip gözüküyor ee, Bunu fancy'den fest e aldığımız zaman Görünüz gibi içi gözükmüyor ama bu sizin FPS'inizi yükseltiyor arkadaşlar yani, Arkasını görmediğiniz için FPS'inizi yükseltecektir büyük ihtimalle ee, Fog'a geldiğiniz zaman sister arkadaşlar sis oluyor ee, Gördüğünüz gibi siz açtığınız zaman oyununuz kasabiliyor. Siz bu siz kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle Fox Start'ı da lütfen 2 ee, yapın. Çünkü 8 olduğu zaman bile FPS'nizi yani bilgisayarınızı yoracaktır. Çünkü şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, sizlerin ne kadar uzakta kalacağını belirliyor. Ama Fox Off yaptığınız zaman bile ee, Fox Start yine ee, gözüküyor. Arkadaşlar. Yani uzaktan gösteriyor bazı şeyleri. Neyse yoruyor yani bilgisayarınızı. Bunların ikisini fast yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunların hiçbir işe ne yeşil bilmiyorum ama ben hep fast yapıyorum. E, Swamp Colors'u da bilmiyorum. Bunu da off yapın. E, bu galiba daha iyi bir e, şey mi yapıyor, ne yapıyor? Neyse yine de arkadaşlar siz bu off yapın. HP'sinizi yükseltecektir. Enteri Shadows gölgeler arkadaşlar. Ayağımın altındaki gölgeyi şöyle gösterip ayağımın altındaki şu yuvarlak gölgeye deniyor. Bu bir şey değiştirmiyor çok fazla. O yüzden gerek yok. Açık kalabilir. E, Health and Topless envanterinize... Bir şey al. Yani elinize bir şey aldığınız zaman kozmetik oyun menüsü gibi şeylerin gözükmesini açıyor. Bu da bir şey değiştirmeyecektir. Show Caps e, pelerinleri açıyor. insanın arkalarında pelerin görebiliyorsun. Stars. Stars açma benim arkadaşlar. Sky'ın gözükmesi yani gökyüzünün gözükmesi ve gökyüzünün gözükmesi nereden açıyor? Açıyorsun. Onunla göstereyim koalisi custom sky ve üzerine stars sky veya sun moon açmanız gerekiyor. Yani aralarından birini açacaksınız arkadaşlar. Ben sun moon açtım şu anda. Ee, ve bu arada şu ikisini de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da yine FPS'i düşürecektir. Ee, şöyle görünüz gibi yapıyoruz. Burayı animasyonlarda her şeyi kapatıyorsunuz. Bunu Particles All yapıyorsunuz. Ee, PvP sırasında adamlara vurduğunuz zaman Particles çıkmasını sağlar. Ve bunu gözükmesini istiyorsanız da bence All yapın. Ben hep All yaptım. Ee, sonra quality'ye geldiğimiz zaman buradaki bütün ayarları aynı yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bütün ayarları saymama gerek yok, Aynı yapın. Custom Sky ben de açık açıklayayım. Yuvarlarda daha iyi gözüksün diye etraf. Daha normalde kapatırım oyuna odaklanmam için. Ee, Fast render en önemli kısımlardan biri bu aslında. Fast render'ı açık yapıyorsunuz. Direkt FPS'im düştü bak. Açtım. 400'e çıktı. Fast Matte'e off yapmayın. on yapın onu da aynı şekilde yine FPS'im düştü galiba. Yükselecek mi? vallahi yükselmiyor abi. on yapayım. Evet, 400'e çıkacak. Yani 400'e çıktı şu anda. Tamam. Ee, Other, burada hiçbir şey yapmanız Ama weather'ı kapatabilirsiniz. Yağmur yağdığı zaman FPS'ini düşürür zaten. Burada Rain Snow'u kapattığınız zaman ya yine yağmur kapanacaktır arkadaşlar. Dynamic Lies. E Alın elinizde Torch vesaire. Glowstone aldığınız zaman arkadaşlar etrafa ışık yoyuyor. E Bunun ve MS'ini belirliyor. Yani ne kadar mesafe, ne kadar gerçekçi olduğunu belirliyor. Siz bunu off yapın. E Gerek yok yani açmanıza grafik kesinlikle felse olacak. Fensi olduğu zaman e, birazcık daha böyle e, koyu gözüküyor etraf. Gördüğünüz gibi şöyle üst kısma baktığınız zaman sol alta ve sol üste baktığınız zaman birazcık da etrafı arkadaşlar e, koyulaştırıyor. Bu da sizi daha böyle sinematik bir çıkıyor ve bu da sizin FPS'ini düşürüyor arkadaşlar. Sanırım başka bir ayar kalmadı dedim ki bilgisayarınız özelliklerine göre sizlere hangi mesela diyelim yaptığınız abi FPS'i 900'e falan Tamam mı? Yani senin bilgisayarın iyi, mükemmel. Bu ne yapacaksınız daha iyi gözükmesi için mesela ben ayağlarım düşük istiyorum ama oyunumda güzel gözüksün. Abi bunu 8 yapıyorsunuz tamam mı? E, maksimum 10 destekli zaten e, son oyuncu. 8 yapıyorsunuz abi. Bunu maksimum yapıyorsunuz ve smooth lining'i 100, level level 100 yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında buna geliyorsunuz. Wigniter Defense yapıyorsunuz. Graphics Defense yapıyorsunuz. E, samus Sky ikisini de açıyorsunuz arkadaşlar. E, sonrasında başka ne var mesela Start'ı da açalım başkanı var, başkanı var. Siz daha böyle oyununuzu güzelleştirecek arkadaşlar. Yani bundan başka ayarımız yok. Dynamic light açabilirsiniz arkadaşlar. Görünüşü bir böyle güzel bir şekilde görünüm elde ve animasyonlar eğer kasmıyorsa hepsi açık olunca bunları da fullleyebilirsiniz. Görünüşü bir beslenme oyunu mesela oyunum kasıyor. 89 FPS düştü ama oyunum gerçekten çok güzel bir görünüm elde ediyor. Videoda çok fazla belli olmasa da gerçekten çok güzel bir görünüm elde ediyor. ama ama FPS'siniz bayağı ve e, Feragat ediyorsunuz yani, FPS'iniz bayağı bir düşük oluyor arkadaşlar e, Umarım videoyu beğenmişsiniz, umarım videoyu yani size yardımcı olabilmişimdir Çok fazla konuşmuyor Farkındayım ve bu bir rehber videosu hem de gameplay videosuydu E bu tarz daha fazla videosu beğenmişsiniz arkadaşlar e, Yakında PPP'li videosunun ikinci bölümü, ikinci bölüm tarzı da bir video çekmek istiyorum Ama o seriden de o seride sadece bir tane bölüm değil de hani böyle bir O seriyi bir daha çekersem daha profesyonel çekeceğim Ama ondan Başka da bu video gibi, bu video gibi e, PVP'nizi geliştirebilecek video çekmek istiyorum. Hani video içerisinde her şeyi anlatmak istiyorum ve sizinle bana kulak vermenizi istiyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere ve bay bay.